Merhaba arkadaşlar, etrafta vergi dilimi lafını bolca duyarsınız ve genelde vergi diliminin ne olduğuna dair bir yanlış anlaşılma vardır. Bu videoda anlatacağımız şey bu olacak. Bunu herhangi bir ülkenin vergi kanunu kullanmadan oldukça genel ve basitçe yapacağım. Ancak birçok ülke bir çeşit kademeli vergilendirme sistemi ve vergi dilimi kullanmaktadır. Diyelim ki benim ülkemde 0 ile 10 bin lira arası gelirde vergi ödemediğim, 10.000 ile 50.000 arası gelirde biraz daha uzaa yazayım. %20 vergi ödediğim. Bu oluşturduğum oldukça basit mevcut vergi kanunlarından çok daha kolaydır. Ve 50.000 liranın üzerinde gelirde ise %30 vergi ödediğim bir vergi kanunu var. Burada yanlış anlaşılma olduğunu söylememin sebebi birçok insanın geliri Onları bir aralığa yerleştirdiğinde, tüm paralarının %20'sini ödeyeceklerini sanmalarından kaynaklanıyor. Ancak bu iş böyle yürümüyor. Gelin bu konuda birkaç örnek oluşturalım. Buraya gelir yazayım, buraya da ödeyecekleri vergi yazayım. Şimdi diyelim ki birinin geliri 5000 lira. Şimdi bu kişi ne kadar vergi ödeyecek? İlk 10.000 liradan vergi ödemezsiniz. Demek ki bu kişi 0 lira vergi ödeyecek. Yani hiç ödemeyecek. Diyelim ki başka birinin 15.000 lira geliri var Peki bu kişi ne kadar vergi ödeyecek? İşte bu kişi ilk 10.000 lira için yüzde 0 vergi ödeyecek yani 0 çarpı 10.000 lira Sonraki 5.000 lira içinse şu noktada olduğundan yüzde 20 vergi ödeyecektir Yani artı yüzde 20 çarpı sonraki 5.000 lira İşlemi yaptığınızda çıkan 1000 lira bize bu kişinin ödeyeceği vergi verecektir Birçok insanın düştüğü hata, 15 15.000 lira param olduğuna göre bu dilime giriyorum, demek ki tüm 15.000 liranın %20'sini vergi olarak ödeyeceğim." Bu demek oluyor. Ancak işler böyle yürümüyor. Yalnızca sizi o dilime iten artış miktarı için vergi ödersiniz. Burada da bu yalnızca 5.000 lira oluyor. Dilerseniz gelin bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bir kimsenin geliri 100.000 lira. Oraya yazayım bunu. Bu kimse ne kadar vergi ödeyecek? Şimdi onu hesaplayalım 100.000 lira, onu 50.000 üstü dilime itiyor Peki bu durumda tüm gelirinin %30'u oranında mı vergi ödeyecek? İlk 10.000 lira için %0 vergi yani %0 çarpı 10.000 Burada 10.000 yerine 10B yazıyorum Sonra ardından gelen 40.000 lira için %20 vergi ödeyecek buradaki aralık yani artı 20 çarpı 40.000 Son olarak da bu 50.000'in 50 eşiği üzerindeki dilime iten artış miktarının yüzde 30'unu ödeyecek. Yani 30 çarpı sonraki 50.000 Sağlamasını yaparsak 10.000 artı 40.000 artı 50.000 bu da 100.000 eder İşlemin sonucu ise tabi burada bir şey yok 40.000'in 40 %20'si 8.000 lira eder, ardından da 50.000'in 50 %30'u 15.000 lira eder. Yani bu durumda bu kimse tüm 100.000 liranın %30'unu değil, 8.000 lira artı 15.000 liradan 23.000 lira gelir vergisi ödeyecek demektir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.